Sevgili takipçilerim, bu rüyada kahve fincanı görüyorsanız efendim. Eğer içi boş bir kahve fincanı buldu görüyorsanız hayırlı bir kısmetiniz. Bekarsanız çok iyi bir insanla ev olmak, düzen olmak, aile kurmayı gösterir. Eğer ki kahvenizin içinde telve varsa bol dedikodulu. Bol böyle güzel konuşulacak çok şahane bir hayata ve çok şahane bir evliliğe geçiş yapacağınızı gösterir. Eğer evliyseniz kahve fincanınız boşsa eşinizinle aranızdaki boş olan huzursuz olan her şeyin iyileşeceği eğer kahve telvesiyle birlikte görüyorsanız eşinizin işlerinde alacağınız yatırımda çok hayırlı ve hayırlı düzenlere sahip ol. Mesela kahve fincanınızın içinde ee, i̇çmediğiniz sadece kahveyi görüyorsanız ve kahvenin içi güzel köpüklüyse güzel şahane bir eve geçeceğiniz ve bu ev ve araç size uğurlu ve bereketli olacağını gözük Eğer ki kahve fincanınızı içtiğiniz, kahvenizi, fincanı görüp kahvenizi içiyorsanız, çok yakında güzel bir iş haberi ve bu iş haberinde kalıcı, uzun soluklu ve güzel bereketli işlerde nail olacağınızı gösterim. Eğer ki kahve fincanınızı böyle yıkıyorsanız, ve temizlensin istiyorsanız içinizdeki sıkıntı, size yapılan kötü enerji, evinize yapılan ne uğursuzluk varsa tez vakitte aranacağını gösterir. Eğer kahve fincanınızı rüyanda görüp dokunmuyorsanız sizinle ilgili gelmesi gereken haberlerde gecikme, yapacağınız anlaşma, eğitimle alakalı aksilikler ve bunlarla alakalı engeller olacağını gösterir. Eğer ki kahve fincanınızı altını görmüyorsanız, sadece kahve fincanınızı görüyorsanız burada bir Anlaşma ve iş konunuzda sizinle ilgili e, işinizi ayırmak, sizinle ilgili yapılan olaylara birebir şahit olacağınızı gösterir. Sadece kahve fincanı tabağı görüyorsanız şöyle, bu der ki sizin iş konunuz, aile konunuz, miras ve haklarla ilgili e, başkalarının iftiraya uğraması, aile içerisinde reddedilme, işinizle ilgili e, olumsuz gidecek olaylara birebir şahit olup bu olayı düzeltmeniz gerektiğini uyarır. Eğer ki kahve fincanınız ortadan ikiye ayrılıyorsa, kırılıyorsa tam tuttuğunuz fincanı. Fincan pat diye kırılıyor. Evinizde gerçekten aile köklerinizden gelen kötü enerji ve bu fincan kırıldıktan sonra mutlaka e, Fil suresini 21 adet, Ayetel kürsü 71 adet okuyarak evinize yapılmış köklerinizle alakalı kötü enerjiden kurtulmanızı gösterir. Eğer ki su açık kahve fincanınızı böyle koyup masaya koyduysanız yerine koyduysanız yet yeni bir ilişkiye başlayıp mutluluğun tadı ama düşünün eğer kahve fincanı çok koyu ve altına kadar kabalı kahve telvesiyle doluysa halinizde bir cenazeyi özellikle kadın cenazesini temsil eder. Yani hem güzellik var rüyada hem bereket var ama inançlarınız ruhunuz şifalıdır. 40 yılda hatırı vardır kahve fincanını çünkü içiyoruz. Güzellikler sizlerle olsun efendim. Hoşça kalın.